Burada, altı tane farklı ifade yazdım. Sizden videoyu durdurarak, bu ifadelerin her birisinin değerini hesaplamanızı isteyeceğim. Kendi başınıza çözmeyi denediğinizi varsayıyorum. O halde, hadi, şimdi birlikte başlayalım. İlk ifadeye bakalım. İlk ifadeye bakalım. Bunun gibi bir ifade gördüğümüzde, işlemlerin sırasını hatırlamalıyız. 2 çarpı 3 kare. İşlem sıralamasını hatırlayalım. Önce parantezler, daha sonra üsler, daha sonra çarpma ve bölme. Daha sonra da toplama ve çıkarma işlemlerini yapmalıyız. Bu ifadede parantez yok. Biz de önce üslü terimin değerini bulacağız. 3'ün karesini yani. 3 çarpı 3, 9'dur. Bu 2 çarpı 9 haline geliyor. Bu da, 18'e eşittir. İkinci ifadeye bakalım. Hmm, bu ilginç. Birinci ile aynı ifade gibi gözükmesi sizi yanıltmasın. Burada parantezler var. Parantezler olduğu için, üssü almadan önce parantezin içindeki çarpmayı yapmamız gerekecek. 2 çarpı 3, 6 eder. 6'nın ikinci kuvvetini alacağız. Eşittir 6 çarpı 6. Bu da eşittir 36. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. Önce çarpma ve bölmeyi yapmalıyız. Burada bir bölme işlemi var. 81 bölü 9, 81'in 9'a bölünmesi anlamını taşır. Yani bu kesrin değeri 9. Bu ifade 1 artı 5 çarpı 9 haline geldi. Gene önce çarpma işlemini yapmalıyız. Önce 5 çarpı 9'u yapacağız. 5 çarpı 9, 45 eder. 1 artı 45, bu da eşittir, 46. Geldik dördüncüye. Önce üstlere bakacağız. 1'in karesi 1'dir. Bunu farklı bir renkle yazalım. 1'in karesi 1. Şimdi, önce toplamayı mı yapacağız yoksa çarpmayı mı? Çarpma işlemi toplamaya göre öncelikli. Yani önce çarpma işlemini yapmalıyız. 2 çarpı 4, 8'dir. 8 artı 1, bu da eşittir 9. Şimdi buna çok benzeyen başka bir ifade var, ancak parantezler de var. Yani önce parantezin içindeki işlemleri yapmalıyız. Parantezin içinde hem çarpma hem de toplama işlemi var. Hatırlayalım, önce çarpma işlemini yapıyoruz. 2 çarpı 4, burası 8 eder. 8 artı 1 üssü 2. 8 artı 1, 9 eder. Yani 9 üssü 2. 9'un karesi, 9 çarpı 9'dur. Ve bu da 81'e eşittir. Şimdi son ifadeye geldik. Bu da buradaki ifadeye benziyor. Ancak parantezler olduğu için, parantezin içindekini yapacağız. Parantezler olmasaydı, önce çarpma veya bölme işlemini yapardık. Şimdi, önce parantezin içine bakalım. 1 artı 5, Burası 6 eder. Daha sonra, 81 bölü 9 var. Bunun 9 olduğunu biliyoruz. Bu ifade, 6 çarpı 9 haline geliyor. Ve bu da, 54'e eşittir.